bugün sizinle kargomu açacağız kozmetik milardan aldığım ürünler var hadi bismillah Bilgiden falan yazacağım hepsini denicez ayrıca arkadaşlar Tamamda falan göstereceğim müllerden beğen izleyim bakalım dinlemiş gibi bir koku geliyor parçanın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar anlık parçası browser falan browser browser evet yok şunu kullanacağım şunu daha çok sevdim şu ay çok tatlı şu ikisi zaten 10 TL tuttu arkadaşlar yok bu ikisi değil pardon bu ikisi 10 TL tuttu. Yani toplamda 132 TL falan ödedim bunun önemsine. Yaşının güzelliğine bakar mısınız ya? Bir dakika. Oha! Hiçbir şey gelmedi. Artık arkadaşlar gerçekten hiçbir şey gelmemiş bu kızı diye düşünmeyin. Tamam mı? Gördüm yani. Çok güzel parpuletleri falan. Oha! abov çok güzel ya. arkadaşlar bunlar niye böyle gözüküyor ya? bakın arkadaşlar bu şekilde herkes bunu kullanıyordu ben almazsam almaz dedim aynısı da basem oh, bu be beleşe geldi <gülüyor> Arkadaşlar bu beleşe geldi yanlış. Böyle bir göz köşkalemim ihtiyacım vardı. Bunu hediye olarak göndermiş. Sağolsunlar. Şurada 20 tane fırçam geldi. orta boy. 3 tane de. Birbirinden birer. Bunlar tanesi 16 TL arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bunların hepsini gönderelim. Arkadaşlarım. Şimdi kollaları çıkarın içinden. Hepsi birbirinden güzel kollalardan. Şu şekilde baya güzel ha. Çıkma falan yok yani. Şey olmuyor yani. Fakat gayet güzel beğendim. Hepsi ayrı ayrı poşetlerde koymuşlar ayrıca. Bu da iyi bir şey. Böyle ayrı ayrı poşetlerde geldi. Bu şekilde. Şimdi ilk olarak şu şu şu şu şu şekilde gözüküyor. Parmakta. Harika gözükmüyor mu ya? Şöyle şu şu şekilde gözüküyor şura. Sonra şu, şu ten rengi gibi göz göz şu şekilde. Şu şu zaten şu ikisi birbirine çok benziyor. Lata tıpatıp aynı olabilir. Şu şekilde gözüküyor. Şu şekilde. Bence hepsi birbirinden güzel ya. Bu şekilde gözüküyor. Bu. Bu şekilde çok güzel parlak gözüküyor. Evet. Evet. Çok güzel ya. Şimdi mi arkadaşlar? En evet, çok merak ettiğim bir şey yapacağım. Yüzüme bronzını uygulayacağım. Şu ana kadar yüzüme hiç bronzını uygulayamamıştım. Ve bu videoda size nasipmiş. Bakalım. Açalım şunu. açamadım bu şekilde işte arkadaşlar ama açısındaki çıktı ya ne yapacağım onu bilmiyorum şu aynamı kullanacağım şu anda kadar kullanmadı biliyorsunuz mu bu yüzden çok merak ediyorum nasıl olacak belli mi Bence belli ve çok gayet güzel çok güzel ya <gülüyor> bir de kekirmen dediğim, benim dediğim. Baksana şunun ne ya. İnanamıyorum ya, çok güzel. Herhalde yani. Burada ama fazla sürme. Biliyorum. Fazla sürme. Şuraları, burajları. Şurada hiç pek belli olmadı ama burası daha belli şey oldu. Fatarak belli oldu. Ama şu ateşindeki çıktı ya, ben çok hızlı çıkarttım biliyor musun? Ha. Fazla sürmü annem ya? Palyaço gibi <gülüyor> oluyorsun. Ben palyaçoları severim. evet ben de severim çok eğlenceli oluyor. <gülüyor> kimler var? Nerede kimler var? Anne, video YouTube videom Yani neyse link koydun ya. Ya yüzün de şukun doluyor. Yüzün hep bu Bir günde bitirecek senin seri. Aynen <gülüyor> evet. ya. Allah'ım ya. Çok bir şey yok. <gülüyor> bir saatte bize bitecek. Şuan şunu kullanıyorum arkadaşlar. Kaç gündür bekliyorum. Arkadakini ve aynı attıkını hepsini hepsi, hepsi birbirinden güzel ya bebeklerim. Evet. Çoğu ipsiz o. Bir de şu kenarları kullanalım. Bayağı da az buçukta yaptım Sabahleyin Şu kenarlara şunu kullanalım Üşüdüm uyuyamadım Browser olarak Tak tak tak tak tak tak tak ne oluyor Kaçlardan atıyorum Borunu küçültmek için buralara kontrol uygulanıyor kontrol bölümde mi uygulanıyor pek bilmiyorum arkadaşlar makyajı adam iyi değil tamam mı Bakalım Aa güzel Güzel mi Evet güzel aferin Şehirciler evet, gözükmüyor ki makyajım e, Çok güzel oldu kız Güzel mi oldu Evet güzel oldu daha oldu Bir de ruj tırsan şöyle açık neş. Ruj şiparşı vermedim rujla parmaçıdan şiparşı vermiştim çok güzel olacak. Aa kırmızı yakışmazsan, sakın kırmızı. Kırmızı kadınlara yakışır. Sen daha gençsin. Bak allı falan güzel oldu ya. Çok güzel oldu. Yakıştı. Doğal bir şey sür. Rüz. Şöyle. Pembe mesela, pembe. Pembe yakışır. Pembe yakışır, pembe. Neydi o? Ne <gülüyor> Gence. bu şekilde de arkadaşlar mesela sen yes be şimdi bu parçalardan hangisini kullanacağım eyelinerımı süreceğim çünkü bir dakika oldu. şimdi de arkadaşlar kantorimi uyguladıktan sonra şurası daha çok oldu ama sanki ya hiç elimin ayarı yok hangisini kullanacağım acaba Dur diğerlerini açmadım daha Gösterdim size. Hem yani surda, turda konuşmama ne demedi? Canım kırılıyor. Açamıyorum ya. ya da. Çatıyor, bir şey getirdi. Makası bolmış deli. vurdum tabii. Bana gelmiyor. Yok. sana geliyor. Yok. Bana geliyor. Şunları da bir, bir şey yapacağım, kurlama bir. O çıkarttım. Arkadaşlar, ayrıca işte burada bir tane pareti içindeki şu şekilde, kahin hani çikolatanın kabuğu pareti bu şekilde. Aynısı da var ne, ne şey? kadar çok güzel değil mi ya, ne kadar çok güzel, <gülüyor> ne kadar çok güzel. Harika, tekrar yapıyorum. Yapılıyor. Sonra mor var Morun yürekleri daha çok yıkılıyor. Hı. Bakar mısınız? Güzellikleri. Bakar mısınız? Şimdi pembe tonlarda bir şey şimdilik yapacağım. Müşo. Kırmızı da şu tonlarda. Kırmızı da şu ton. 132 TL. Kırmızı da bu tonlarda arkadaşlar. Şuan da kırmızı. Bir de eyelinerım var. Eyelinerim. I love extreme. I, I love extreme. Oha, Çok güzel değil mi oha harika kokuyor Bayağı güzel şimdi kırmızı tonlarda bir makyaj yapmak istiyorum bir dakika şunu kapatalım ımm başlayalım yıkılıyor burada daha yıkılıyor benden yıkılıyor her gün pişmeye bıyıklı takılıyor Haber. şimdi programa şunu göstereceğim Hans biraz kalın ya bilemedim bilmedim. da var ya çok güzel. Hangisini kullanacaksın? Ben bayağı kıpkırmızı kullanmak istiyorum. Hayır kırmızı sana yakışmasın. Şunu mu kullanacaksın? Olabilir. Bakalım. Morsan, arkadaşlar şu an şunu kullanacağım. Mor sana gider. Orange gider. Şu şekilde gözüküyor parmakta. Şu. Orange. Ama o da çok açık ya. Şunu orange. kullanacağım arkadaşlar. Şu kadar geldim bunu kullanacağım. Bu da parmakta şu şekilde gözüküyor. Ayşem. Evet. Orange var mı? Orange ne demek bilmiyorum. Orange ne? Portakal değil Portakal orange değil mi? Oranjı. Bilmiyorum anne Sen İngilizce bilmiyor mu? Bilmem. Ben aileni söyleyeceğim arkadaşlar. Evet, işte bu orange. Hem oh. orange sürüyor hem orange ne bilmiyorum diyor? Ama çok güzel gözüküyor ya. Evet, orange. Bu orange işte. Ben, ben gördüğüm kadarıyla benim Bak bu şu orange mı bu? Ha, bu orange. Yani 53 yaşında annem biliyor da orancının ne demek olduğunu Üniversiteye gidiyorum diye Övünüyorsun <gülüyor> Allah sana kalır Bir de İngilizce Biliyor bu Ben, ben kaç dil biliyorum Kıskanıyorsun beni konuştuğum zaman. Baksana şu güzelliğe. Arkadaşlar bakar mısınız güzelliğe? Renklerin güzelliğine mi senin güzelliğine mi? dedim de. Şuna bak şuna bak şuna bak. Altına kalem çekseydi ya. Kalemde göndermişler zaten. Kalem ben hiç paylaşmamıştım vermemiştim. Kendisi zaten. Temiz bu şekilde da arkadaşlar acele şura daha çok ışık için biraz az gözüküyor ama şurası koyu olduğu için düzenler daha çok koyu gözüküyor i̇şte bak bu kalemi göndermişler ben ya. sipariş vermemiştim hediyesi bir dakika şunu tutar mısın bir dakika gelip kızım şu anda nasıl yapacağını bilemedim ya bugün sabaha kadar kollarım ağrıdı evleri Ters çevirdim. Tipe <gülüyor> bakın. Ters çevirdim odaları. Toplayacağım, derleyeceğim diye senin demeyeyim şimdi. Evde kalırsın. Zaten evde kalıyor Ne güzel oldu odalar gördün mü? İğrenç oldu. Kalemden değil ya. Ben aç, böyle açmak gerekiyor. Burasını yapmak gerekiyor. Ben de aynı yanım tutmadığı için yapamadım. Ben de yapamam. Gözümden yaşa kıverir. öyle oluyor zaten bu şekilde oda arkadaşlar odalar Güzel. mesela değerli toplum vardı <gülüyor> düşünüyordum temizlikçi mi tutsam diye gerek yokmuş şimdi de aynarımızı söyleyelim haydi gel şunu, şunu tutup al lütfen Highliner. bir dakika Highliner. dur şurada tut. Büyük tut çok kemiklerim sızlıyor gel şunu tut bu büyük titreyelim haberin olsun aynaya doğru bana doğru tut <gülüyor> ben bunu hep tutuyorum ya o kadar uzatma o kadar uzatma Dokuşuş. hemen azıcık ha, bu kadar yani. yeter Ama hiç ağlamaman gerekiyor. Hemen yapıyor çünkü. Biraz. Şey. İran yaptım ya. Ay şu sahadaki güzel oldu da ilk yaptım. Diğer pek güzel olmadı. Değil mi? Güzel, güzel. Güzel. Güzel. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Şu Hı. daha bir, güzel oldu ama biraz beğenmedim. Sen pembe mat mı? pembe mat mat sen insana ruj yakışmıyor dudakların far sürdüm pembe far sürdüm ben de sürme gibi dü Düğme gibi ah al ah, pembe far ruj <gülüyor> getiremedim <gülüyor> şu an ruju getirmeyi üşendim her şeyi hazırlarsın koyarsın bir kenara kullan kullanım deyince kadar katacağım. Zaten bu video 7 dakika sürmüş, diğerleri de 5 dakika, 3 dakika falan. Da hepsini bir listeleyeceğim arkadaşlar. Şundan güzel evliye bakar mısınız? Arkadaşlar eğer bunda sipariş vermek istiyorsanız hepsini paylaşın. Paylaşmaya koyutin aç ne fermesi of. Hepsini. Qua gitmek mi radyadan süper Kanal ee, hep görüşmek üzere zil açın beni beğenin likeleyin abone olun sizi seviyorum